Silikon yemler, balık avlamak için kullanılan yapay yemlerdir. Silikon malzemelerle üretilirler ve balıkları cezbetmek için çeşitli renk, şekil ve kokulara sahiptirler. Silikon yemlerin yapım aşamaları şöyledir. Silikon hamurunu bir kapta ısıtarak eritin. Eritilen silikona istediğiniz renk ve koku katkılarını ekleyin. Silikonu kalıplara dökün ve soğumaya bırakın. Soğuyan silikon yemleri kalıplardan çıkarın ve kancalarını takın. Silikon yemlerin farklı türleri vardır. Silikon yemlerin avantajları arasında esnek hareket kabiliyetleri, dikkat çekici görünümleri ve uzun ömürlü olmaları sayılabilir.